Erol Evgin ses analizi. Hani hısız bir yoldan geçerken hani bir korku duyar da insan, hani bir şarkı söyler içinden. İşte öyle bir şey. Efsane şarkılar değil mi? Bu şarkıların söz ve müziklerini yapanları biraz analım mı? Efsane e gerçekten, e değil mi? Melik Pardan Çiğdem Talu. Meliki var ve Çidem Talu gerçekten e Erol Evgin'in herhalde ...birçok şarkısında imzaları var o ikilinin. Ee, Kimi insan... Yani hepsi birbirinden efsane şarkılar. Yani ben daha e, çocukluk yıllarımdan beri... ...Erol Evgin'i dinleyerek, ya dinleyerek büyüdüm, büyüdüm desem hiç ayıp olmaz. E, çünkü gerçekten hatırlıyorum... E, ...8, 7, 8, 8-10 yaşlarında bile... ...Erol Evgin'in böyle adapazarlıyım ben... ...sokakta... O, o güzel yaz günlerinde radyoda e, Erol Evgin'in dinlendiğini, Erol Evgin'in sokaklığı o zaman en şey parçası en e, şuydu. Ay! En de bu cehennem gibi yürek olmasa Değil mi? Acayip yani Müthiş parçalar ve o zaman da yıkıyordu ortalığı e, Erol Evgin'in konservatuar yıllarında gidip e, plaklarını hatırla, aldığımı hatırlarım. Çok güzel bir plağı var, eski plağı. E, kendisiyle de sohbet etmek çok istiyorum. E, i̇nşallah olur. Biraz dinleyelim. Erol Evgin'in tamamen kendine asbisesi var. İnanılmaz tatlı bir mimik. Buyurun. <gülüyor> Geçen bir arkadaş demiş ki, biraz güleyim, e, ''Hocam istersen videoyu hiç'' yani hani bu durdurma falan hikayelerine demiş ki, ''Hocam bence videoyu hiç izletme. Sen kendini anlat.'' <gülüyor> Çok hoşuma gitti. teşekkür ediyorum sana. Öyle bir şey Kim insan balıkların çeşitlidir. Bak, ben ayrılata. Şu e, el el hareketleri burada hani şu ben ayrılata. Kimisi Esberesa Efsane bariton değil mi yani? Renk. Ben hasretleri. Ve sürdürülebilir sürdürülebilir profesyonelliğin mükemmel bir örneği. Bir yomak sarar gibi Of Geçtim acılardan Tamamen kendine has bir renk. Bakalım hangi tonmuş şöyle bende Bu <Sessizlik> Mi <Sessizlik> <Sessizlik> Darari raray raram, Düştüm acılardan Değil mi bir şey? neden? Bir de bir kapı Yani şöyle Darari Bu var gitarım alıyor Enstrüman biter mi gençler? Bakalım. Ne Mi Kürdi. Öyle diyoruz bana. Peki. Uçmaz, kervan geçmez. Bir, <gülüyor> Bir yerler... Bayağı Baya böyle göğüs rezonansını abara... abartarak kullanıyor diyebilirim. Hani Uçuşmaz, kervan geçmez. Bir yer bol nefesi ve göğüs nefesini daha çok iterek kullandığını düşünüyorum. Bu diyaframdan çok göğüs nefesi gibi. Bakın. Bir de bir kapı. İşte çok hava fazla var. Uçuşmaz, kervan geçmez. Özellikle burada. Bir yer elerken. Bir yer, gerçi diyafram da kullandığını görüyoruz burada görüntüde ama yani <gülüyor> bir yer baya hava. Bir yer elerken. Bir yer, görüyorsunuz değil mi? Fazlasıyla hava var. Ama bu göğüs e, rezonansı her zaman ifadeyi daha, nasıl diyeyim, abartmanın bir yolu. Bir yerlerdeyim. Yani, bir yer... Gibi. Belki de aşk dedi. Ama o el hareketi diyorum yani. Erol Evgin'i bir yerlerdeyim. Yani çok imza. Tabii onda da inanılmaz sahnede tiyatral beceri kullanma had safhada geçen hafta hemen sayın izlemiştik Erol Evgin ya sanki bana böyle aynı kuşağın sahne becerisi gibi geliyor çok iyi tiyatro kullanıyorlar çok güzel mimik kullanıyorlar ve hep pozitif bir ifadeleri var bence bu şeyden kaynaklı ya çok sahne yapmak ve böyle ee, nasıl diyeyim herhalde şimdi mesela 96-2000 arasını düşünüyorum İstanbul'da o dönemlerde inanılmaz e, Beyoğlu'nda ve İstanbul müzik piyasası acayip hareketliydi yani sürekli insanlar çalışıyordu program yapıyordu hiç iş bitmiyordu 2000'lerden sonra bu e, tam tersi haftada iki güne doğru dönen bir şeye gitti ve insanlar aslında daha az çalışmaya başladılar müzisyenler bakımında e, daha az çalışan müzisyenler daha az sahne yapıyor demektir Erol Evgin, MS, Emel Sayın gibi şarkıcılar çok daha eski dönemlerden geliyorlar ve ...sahne kültürünü daha da fazlasıyla, farklı şekillerde yaşayarak geliyorlar. Ve bu bence kaçınılmaz olarak sahne becerilerinde... ...dialoğun çok daha fazlası olmak, fazla olması demek. Az sahne yapan şarkıcıların diyaloğu da kaçınılmaz olarak az olacaktır. Yani çünkü bu şey gibi... E, ...seyirciyle kurulan arkadaşlık, ilişki, tecrübeyle gelişen bir şey ve... ...ikisinde de aynı şeyi ben görüyorum. Bana bu sanki... Yılların getirdiği sadece yılların getirdiği tecrübe Efendim 40 senedir sahneye çıkıyorum ama Ne kadar çıkıyorsun hani 40 senede bir Bu şekilde değil Çok uzun yıllar sahne ile Donanmış olmakla alakalı bu Sahne özellikle mimik kullanma bence Ha o kadar sene yapıp hiç mimik kullanmayan da var ona da bir şey diyemem O da o kadar Geçtim acılardan tamam yani hiç zorlamayan eştim acılardan hiç kendini zorlamayan bir ton var ki Erol Evgen'in en tizleri acaba si olabilir mi nelerlerdiyim en tizi buydu şu an bir kilit yüreğimi de. gidelim uluş uçmaz kendim <gülüyor> erişim <İmkansız> aşk <gülüyor> ben imkansız aşklar için Do. Yani bir bariton için, bariton için bile tiz olmayacak bir aralık diyebiliriz yani. Ben imkansız aşlar için yaratılmışım. Şu ana kadar altı ses falan bir oktav olmadı aralık. Küçük dar bir aralıkta da söylüyor. Erol Evgil'in eski parçalarında da Belki biraz gençlik yıllarında daha R'lere, görmüş olabilir ama genelde bu aralığı ben biliyorum. Ama kendi bulduğu aralıkta çok güzel şarkıları var. Muhteşem şarkıları var. Ne bilir, ne Bir de ifadesi ilginç. Ben her zaman bunu söyleyeyim. Ne unutmayı Farklı bir, hep bir pozitiflik dışarı saçan değil mi? Ne unutmayı hani Arabesk duygu budur Ne unutmayı Ne kadar parlak bir ifade değil mi? Yani aynı melodiyi bin şekilde söyleyebilirsiniz Ne unutmayı Bu beyaz, daha parlak ifade gel Erol Evgin'e gidiyor Tarkan'da da benzer bir şey var aslında Ne unutmayı Yakın ne bileyim e, ama Ne unutmayı değil mi? Bu daha kapalı ve daha koyu Daha acılı bir ifade Tamamen bu şekilde baldım, Biraz boğazına hafif hafif Sürterek de söylüyor ama aralık o kadar Az ki e, Sesinin yorulması, kısılma ihtimali Zorlanması bence çok zor zaten İhtimali bile yok Yaşadım Kullandığı yerde ''Yaşadım en karası'' hep parlak ön bölgeyi tutuyor. Sevda. Sahil. İşte kontak. Seyirci kontağına mükemmel bir örnek geliyor. Sevda. Gözleri gördünüz bir anda seyirciyle kontak geçeceğini belli ediyor. Gördünüz mü? Geliyorum. Şimdi sıra sizde. <gülüyor> Şaşırtma. Yani seyircide şu vardır yani izler, izler bir süre sonra böyle O da ayılır. Seyirciyi ayıltıyor Erol, Erol Evgin'i Her imkansız ya Onlara söyletiyor şu an ha. Ha. Çok ustaca Dik bir ifade O mikrofonun çok klasik bir tutuşu var Erol Evgin, Erol Evgin. hani Yandan şöyle bakın, yani nasıl anlatsam size ifadeler çok şey. Her ifadede naiflik var. ya yani gerçekten çok naif, çok beyefendi ifade, değil mi? Bakın, hani mikrofonu şöyle unutulmayı, değil mi? hani unutulmayı, olardan şu, bilmiyorum yani başka bir ya bugün hani bu şekilde söyleyen kaç tane şarkıcı var? Bence bitti bu stil. Ama Erol Evgin bu stilin zaten hani yıllardır sürdürülen e, örneği yani profesyonellik örneği. Mikrofon çekme, seyirciye bakma, yan dönme. Yani baya sahnede o dimdik duruşu ve ilgiyi üzerine toplamıyor ama egoistçe değil. Yani böyle bana bakın değil de hani bir sanatçı, sanatçı duruşlu söyleyen kişinin olması gereken şekilde diyebiliriz. Yaşadım en karasını Aa yaşadım Bu mi olalım mı? En mi mi? Yaşadım en karasını Mi en geldi Şimdi normal bir bariton sesinde, bakın yüksek bariton değil Fa'lar, Mi'ler Özellikle mi' rahat çıkar da Fa ve Fa pek öyle kolay çıkmaz Yani Onlar onun çünkü iyice zorlandığı kafa bölgeleridir. Geçiş bölgeleridir. Yani... Burada hep... Kafaya döner Burada almaz. Bu daha tenoral bir renk. Burada hep kafada dururlar. Bakın o da öyle yapıyor. Bu arada Erol Evgin de başladığı Mi'den diğer Mi'ye ulaştı. Bir ok. Yaşadım, en serim, Çok yumuşak, çok naif bir ses dediğim gibi Kadife bir renk O neler yaptığımı da bakacağım En zor şey, bütün şarkıcılar için en zor şey nedir? Enstrümanlar çaldığı anda ne yapacak şarkıcı? Şimdi bir enstrüman çalmıyor Böyle ayakta duracak Değil mi? <gülüyor> Ama ne yapacak? Elimi nereye koysam, şunu ne yapsam Böyle mi duracağım? Bazı Türk müziği sanatçıları konserlerde görüyorsunuz sazlara dönüp böyle bekliyor Bakın Erol Evgin ne yapıyor? Hafif tatlı bir salınım Değil mi? Yani abartmadan o oh, Yok zaten parça slow ama Sahil bir tempo şeklinde gidiyor Dimdik bir duruş Erol Evgin'in hiç kamburlaştığını görmüyorsunuz Sahne duruşu her zaman çok net Ve yüz ifadesi Son derece sıcak, gülümseyen bir ifade. Seyirciye huzur veren, dinlendiren, iyi ki biz bu konsere geldik hissini yaratan bir şarkıcı. İlginç. Çünkü bu karşılama ve sıcak ifade çok değerli. Türk yani Bir atıyorum işte hava şirketinin uçağına bindiğiniz zaman ne oluyor? Hoş geldiniz diye sizi ağırlıyorlar değil mi? Gel geç geç demiyorlar yani dolmuş gibi. O size bir rahatlık ve huzur veriyor. Hoş bulduk, teşekkürler. Eve gelme duygusu. Sahnede de bu var. Aynı şey. Gidelim. Benzer şeyler. Sözlere bakıyor. Ama sözlere baktığınızı size belli etmiyor. Efsane ya. İşte usta işte. Koşmalı. Bak. Bak. Neymiş bakalım sözler. Yanlış yapmayalım. Geri dönüş. Geri dönüş kesinlikle muhteşem. Evet, çok güzel. Kasırgalar Bir sürü size ders veriyor yani. Nasıl kullanabilirsiniz? İşte böyle kullanabilirsiniz. Aşkın bir zehir gibi. Ooo zehir ifadesi efsaneydi. Aşkın bir zehir. Zehir. O içine çekilen hani zehir gibi. Çok güzel. güzel. gibi. Çok ifadeyi giydirmiş. Aslında Kenan Doğulu da Erol Evgün ekolünün devamı gibidir. Çok vardır hani. Deliyim, gözü kara dilim yakarım <gülüyor> Her şeyi ifade etme, tek yürekçim sensin, hani hep böyle bir dönem vardı ya bir şeyleri ellerle, kollarla ifade etme, onun temeli Erol Evgen'i. Ankara'daki kanun çalan bizim okuldan arkadaşımız. Evet, şimdi fark ettim. 3 tane vokal var. Bakalım ne yapıyor vokaller. Ayvoldum, Temiz bir şekilde destek veriyorlar. İbrahim Tatlıses vokali gibi değil. İbrahim Tatlıses vokallerinde biliyorsunuz kızlar çok fazla tizleşmez böyle aşağıdan okurlar. İbrahim Tatlıses üstünde çıkar. Kızlar burada bayağı tizler. Tabii ki bariton bir renge geçişlik etmek için. Yaşadım. re en bayağı baya güçlü güçlü en karasını çünkü baritonun tizleştiği en tiz notlar artık başka türlü çıkmaz sevdalar. sevdalar daha üstte imkansız ve finalde çok yumuşak abi. geliyor sevdalar sevdalar ifadesi cluster bakalım. Evet. İşte bu ifade. Senelerce yaralı evgimi bu ifadeyle taklit ettim. Yani böyle hani bir sanatçıyı beğendiğiniz bir kişiyi taklit edersiniz ya. Ben benim ifadem buydu ya. Yani. Hani bir vir ya şu. Ya yani bakın 5 <gülüyor> <Gülüyor> Saygı ve sevgiler Erol Evgün'e gerçekten efsane, efsane sanatçılarımızdan biri. Yani öyle. Yıllar sonra da, yıllar yıllar sonra da şarkıları her zaman söylenecek. O kadar güzel ve değerli.